kendine Oğlum sen niye vurdunsun? <gülüyor> ah öldürmeye nereye gidiyorlar? Ayağa kalk. Ayağa kalk. Öldü. Ah, oh, yerdesin be, yer. Vur. Ay. Sen kostala bak sen. Go. <gülüyor> oh. As. Herkese finnoltan merhaba arkadaşlar, ben Cankan, ee, yanımda Anıl da var. Anıl. Merhabalar var. arkadaşlar. <gülüyor> Bugün e, garip bir oyun buldum, <gülüyor> An Anıl'ı da böyle zorla çektim. Evet, oyun hakkında hiçbir fikrim yok. <gülüyor> hiçbir fikri yok, <gülüyor> benim de hiçbir fikrim yok. Yani bir tatlı bir oyun böyle, <gülüyor> ee, kendimiz mi açsak, campaign'den mi gitsek bilemedim. Oyunu bilmediğimiz için daha, campaign gidelim bakalım ondan sonra ha, videonun devamında Sandbox kendimizde yaparız oyun arkadaşlar ee, biraz gördüğüm kadarından bahsedeyim ordu kurup ee, oyunun size karşılaştığı Dışarı strateji kurup daldığınız da bir oyun ama komik bir oyun ilginç bir şekilde ee, biraz sıkıcı gözükebiliyor strateji dediğimden ama şöyle hemen göstereyim daha iyi klaptan girerek böyle bir alan <gülüyor> bizim bu kadar bilimlerimiz var normalde Sandbox'ta daha fazla. Eee karşımızda da şöyle göstereyim, böyle dört, şöyle yandan gösteremiyorum. muyum? Yokmuş <gülüyor> 6 tane işte. Yani böyle yok 6 tane de şey tiplerini gösterecektim de yakından savaş başladığımı gösteriyormuşuz demek ki. Eee oyunun campaigni bunlara dalacağız şimdi. Eee nasıl dalalım Anil? şu anda çok bir seçeneğim açık Aa. değil. Adamlar sopayla geliyor istediğin ne zaman Çok <gülüyor> da de önemli değil bence ya, Şimdi nasıl alırız bilemiyorum ki 600 böyle... Alt, puanım var Al kalkanlarla kalkanlar. <gülüyor> gidelim biz barışçıl Bir şekilde 600 <gülüyor> <gülüyor> puanda Şöyle mızrakçı yollayabiliyoruz i̇şte Bence 3 tane bu gitsin Arkanda 3 tane abimiz Bir daha bir shield koyamıyor muyum nope. <gülüyor> Nasıl yapalım Yok Şöyle. İyi mi böyle. Hızlı değiştirelim bir strateji. Bir tane kalkanlı abim gönderiyorsun öne. Evet abi. O, o tek başına bu, bu takımın kalbi. <gülüyor> bu abimiz. Hiç mutlu gözükmese de şu anda tabii. Döndüremedim sağ. Mutlumen ötü patlayacak. Ben farktap. Belki gider. Şöyle gösterebiliyorum. Urakların biri duruyor orada. Oh! oh! Urak. Oh! Oh! Lanet. Abov! Kalkan öldü! Aman! Aman! Yedirin! Vurun atın arkadan hadi! <gülüyor> oh. Nereye atıyorsun lan buzrağını? <gülüyor> bak bak şey indiriyor. Çok ilginç Oraya vurulur mu? Bu. <gülüyor> Bence buzrağını öldürdü. Hadi ya. abi. Hadi oğlum atın. Atın oğlum gel dedim. Aha! Vurun! Lan! <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Lan oğlum <gülüyor> vur arkadaşını döv! Lan ulan! <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu iş böyle olmaz. Nasıl yapalım böyle hepsini alalım abi? Herkes muzakçe abi. Bence alırız. Bence öldü. Çok güzel. Hadi çocuklar, biraz daha. Geliyorlar çocuklar. Çocuklar. Ya. Abo, abo. <gülüyor> tamam tamam bu iş hiç böyle olmuyor. Abi biz de basalım. Ne dersin? Barbara barbara abi çok da zor olmamalı. Al abi de mızrakçı koşacak önden. Delikanlı olsun. Ya da şöyle bir seçeneğimiz de var arkadaşlar oyunda bu arada. Şöyle ben de <gülüyor> ha, <çok> Güzel. <gülüyor> bu <Böyle> şekilde. Allah. Allah. <gülüyor> Birine girdi ama. <gülüyor> şöyle FPS, göz, FPS gözünden de bakabiliyorum. Aman aman. Aa zoktum arkadan. <gülüyor> Ama benim işe girmem adil olmaz gibi geliyor. O yüzden sadece yapabildiğimi gösterdim dedim yerlerim. <gülüyor> Senin taktiğin full mızrak. Evet. Ne yapalım bunlara? Üstüm bir. Alın bu arada. bence ben gene... stratejist abi bizim gruptaki. Ne yapalım abi bunlara? Shield wall. Zırhlarla kalkan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kim saldırıyor ki şu ya? tane 1 2 1 2. Hah gerisinde full e, so, sopayla girsinler işte. Allahu ekber. Dur. 3'e 3. E 3. Ağabey tamam, sağdı. Ya bu kimar farms yetmiyor. Yürüyün lan. Ya hak. Ya hak. Lan onlar nasıl kalkan? Oğlum o <gülüyor> kalkanı elinde sus olsun diye <gülüyor> mi verdin? He mi geçin? Vurun, vurun. Oğlum bunlar ya. bende bu kadar iyi tutturamıyorlar. Vurun. Vurun. Bir daha vur. Vur. Vur. Bir daha. Bir daha vur. <gülüyor> Oo, buraya sağükmettik. Bakalım başka <gülüyor> nereye geldiler. Hacı! Bombacı mı lan? falan var abi. Bizim büyücümüz yok. He. Oğlum O adamların bombacı değil ya. Daha taş devri büyücüleri var. Taşçıları var. Aa benim de 1400 puanım var. Düzelin ordu getirmiş canım adamlar. Hadi lan biz de düzel. <gülüyor> Olum sizden yıka bile edersiniz lan Şöyle Şöyle de uzaktan halletmelik Kalkan Oğlum yok bak, abi kalkan bak. yok Ay yetmiyor. Ne yapalım? Bence tek bir yerden girelim gücümüzü ayırmayalım Çok oluyoz böyle Ama yok ya büyücüleri var alan at atıyorsa Güzel Böyle girelim mi Bence bir mızrakçı bir tane daha Topalık bak Tamam. Hilal. Yürüyün. <gülüyor> Biraz tersten Ad, gittik adam, ama. Adamlar düzenli ordu kurmuşlar. Sen ne <gülüyor> yapıyosun? <gülüyor> Lan. Abi. Hocam o büyük. Bi hocam. Biz. Şopayla geliyoruz. Sen. <gülüyor> bizim teknolojimiz o kadar gelişmedi bizim ama. Adam, <gülüyor> o <kadar gülüyor> baş, baş. adam. Ooo. Adam Geçmiş olsun. <gülüyor> Anıl adam zıplatıyo. Atın atın. Ah. Oh. Oh. Aha indirdik. Hadi hocam ama bir dakika <gülüyor> <gülüyor> abi şaka mısın lan baba bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi canım abi bir şey olamaz bu arada ya <gülüyor> şaka gibi abi erif erif tok tik yap baba spartis <gülüyor> tamam abi ben bu iş çözüldüm bu abi bu abi de <gülüyor> tek başına abi. komutan hadi bakalım. <gülüyor> Ür abi. İndirin. İndirin. Oh god. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam tamam bunun bunun sonu belli olsun. Çünkü devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapsak ya? Şöyle yapalım. Abi çok pahalı ama. Ha. Ya alan vuruyorlar ya biraz dedim acaba şey mi yapsam Anıl <gülüyor> bence hiç şansımız yok abi Hadi abi. <gülüyor> Oğlum imkansız ki bayıltıyorlar Vaa Bu ne abi Ağaçların üstü falan ne yapacağız burada? İyince basalım. <gülüyor> <gülüyor> Askerlerimize bakalım neler yapabiliyoruz. Portion set. Portioncularımız var fırlatabildiğimiz. Halfling var. Hobbit basayım mı? Ne Puanlarını yazdım ama bunların hepsini yapar odaya bence. Evet yapar. Olan bir sürü hobbit yürüyün lan. Gandalf. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidersin? Gel ben de gireyim mi Ne yapıyorsunuz? Atlayın. <gülüyor> Atlayın. <gülüyor> Oha yatırdılar. <dur. gülüyor> bak bak araya aldılar mı? Burada. Oman. Yaturuyorlar ha. Aman. Hadi sit. Reale kur. Oh. Yavaş kardeş kafama geldi. O hobitler kötü bir seçim oldu sanırım Oha O tek koşuna çok hobit Viking olu vampir var O vampir varsa vampirleri koy İyipsinler yani Hadi abi yok edin Ne? Abi bir şeyler yapıyorlar ama ne? Ne oldu? Da... ya, ya, ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor? Orada <gülüyor> kaç kişi giriyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada çok iğrenç şeyler oluyor. Aman aman. Oluyor ha boynumdan. Oğlum bak bak bak. Ben de olayım mı vampiriyse? Ben, ben, ben... yapma. <gülüyor> Abi ben... <gülüyor> ses, geliyor, ses biraz. <gülüyor> o sıkıntı yok şu anda. Ben he... Discord'dan kaynaklı az duyuyor olabilir. Ee, ben onu birazcık kısayım. Arkadaşlara rahatsızlık olmasın. Eee... Şöyle birazcık okey. Evet bence vampirler op ya. <gülüyor> de, de, değil mi? Her her zamanki gibi. Şöyle biraz da sesten telif yemeyelim. Evet abi. Reaper var bir tane. O, tek başına Ya, ben bence tek başına girer o buraya. Bunu mu yollayalım? Evet, tek başına yollayalım. Hadi güzel abi. Abi çok korkunç geliyor yalnız. <gülüyor> Abiler. Abiler. Hiç iyi gelmiyor o. Amaan! Amaan! Aman! Aman! Aman! Aman! Neler yapıyosun? Eee? Ah biride! Niye bunu fırlattın sadece ki? <gülüyor> Yazık! Bir tanesiyle attı çöp gibi Oha. lan. Balista! I got Zeus var orada dur. Nerede? O? Oh. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kaç 2 tane Zeus mu? <gülüyor> ne yapçeniz? Ben Abi Zeus'lar bakıyor. Aw. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Abi Zeus'lar tarımcılara mı yeniliyor? Ne ne demek? Ya, üzerindekiler saman ya. Yetkende yine muhtemelen böyle. <gülüyor> Oğlum Zeus'u aldılar o ya lan. <gülüyor> <Zeus>. <gülüyor> Zeus aaa öldü Sanayi nasıl öldürüyonum Senki öldü <gülüyor> Minato tamam. olmuş mu? Ben, bence Zeus'tan daha güçlü olsa geleyim Vikinglerimiz var abi O long ship var Karaya gemi koyunca ne oluyor acaba? Sanırım koyamıyorsun Koyabiliyorum koyabiliyorum <gülüyor> Koyayım mı? Koyma ya <gülüyor> Vikingler gelecek abi Valkyri'leri yok ya Valkyri'ler yakışmaz Ice Archer Tam. Yarlı en öne koyaydım bari Yarlı başka şeyleri mi oluyor bunların Hı hı Oğlum baya karadan yürütüyorlar abi <gülüyor> <gülüyor> Adamlar baya Fatih Sultan Mehmet gibi Oh Oha <gülüyor> Lan oğlum bizdik <gülüyor> Lan oğlum Lan oğlum Ne yapıyorsun Lan öyle miyiz lan Yarlı öldü <gülüyor> <gülüyor> Yarl geminin altında mı kaldı bana böyle geldi? Evet. Aaaaaaaa aaaaaa. Bakın sesin pekleri. Atın o ok katın bari. Kimi aldılar araya? Gino. Abi birini aldılar araya. <gülüyor> Yarlın kafasına gemi at. Kim o? Aa, vagon gemi. Yan yaşıyor ee, abi gemi yüzünden. Allah makrat, ayanısın. <gülüyor> Yan topran altına düşmüş gemi yüzünden. Baksana bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ben okay. ne almışlara ya abi ya. Olmadı mı? En <gülüyor> ba. Yarılı önden değil de şu arkadan yollasak ne değişir? Arkadaş gemiyi kaldırman lazım senin ya yapmasıyla yok. Bak, bak, Fırlatacaklar bak. galiba. Oh. Evet. Amca adamlar gemi fırlatıyor. Ne yapıyorlar? Ne? Neler oldu? Aman. Bak bu sefer iyi girdi. Yal nerede? Yal din hiç bir şeyi mi abi? Ne yapıyorsun? Yal. Yal. Kolye tutma Allah'zı. Yal. Yal ne yapıyorsun? Kimi civic geldin oğlum savaşa. <gülüyor> bak bak bak bak mal gitti. Şöyle bir şey yapmıyor. Aa korkmuş mu da? Yanım en iyi savaş abi. Yal ne yapıyorsun abi? <gülüyor> Yal yeni bir stil geçitmiş, twerk stil abi. Bu ne? O Yunanistan'a benzeyecektim ki evet. Araş. Evet. <gülüyor> o Neyse. zaman abi Yunanistan'a ancient çekelim. mi? Yok ya. Bakalım Pirate var. Başka ne var? Iıı ee, Night, Catabla, The King var. Ancient'ta Sneak Archer, Minotaur var. Orada Zeya, en sağdaki kolboy gibi bir şey var. Pride, Wild West. Kaktüs var. Evet, Kolboy. The Dynamite <gülüyor> Trower, <the> Dead Eye. <gülüyor> var da var. Nerede? Düşmanlarımız nerede bu arada? İçeride. <gülüyor> ha, buradalar. <gülüyor> İçimizde. Hobbit lan. Hobbit'ler Yunan mı? Olamazlar herif geldin. Abi koyamıyorum buraya. Ha para oha açıkta her şey şey yetmiyor ki. Abi bir tane dinamitçi hobbit alır bence. <gülüyor> Adacan dinamit alır. Harbiden. Hobbit vs hobbit yapıyoruz abi. <gülüyor> Tut bırak bırak Eeeh <gülüyor> Eeeh <gülüyor> Ne oluyor orada <gülüyor> Yüzük için dövüşüyorlar <gülüyor> Amam Saçından tutuyor o oh, karnına vuruyor bak bak bak Aman Lan Ama o sen, kulağını, kulağını çekti az önce Sen bırak sen. yapıştır Eeeh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çörel <Garip, ser> <gülüyor> ördüm lan bizim o bitleri <gülüyor> Ne yapalım? Çok az puanımız olduğu için basamıyorum. Bence çiftçi alır abi iki de <gülüyor> Dövmüyorlar oğlum bayağı o bitler ya. Abi düşerek öldü ya yok artık. <gülüyor> çiftçi olamadım ne yapacağız? <gülüyor> Ne yapalım bunu? Shield var yer koyabiliyor musun? Kaç tane Abi İşte o bir brutal bir şekilde. <gülüyor> i̇şte bu. Yapıştır. Senin muzan yeter oraya. <gülüyor> Ay. Hangi ben ben yöneteyim bari. <gülüyor> Nereye vuruyum? Lan çok zor. <gülüyor> Dur Ben bırakıyorum. bunlar kendileri demişsin. Benziyletmiyor ki. Baksana. En fazla oh. yakın. Bırak. I çok saçma bir şey. Ayağını kıracak. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ne onlar Robin verdi? Hep Robin. Bak bak İndirin. İndirin. Ya ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah tek atıştık mıydı o Yok, Gelemiyorlar. Geldiler. Bur. Vurun. Bir tane SCR Hobbit'imiz var. Bir Hobbit'i de üç balista sıkmasın da. Geliyor. Eee <gülüyor> öbürü nerede? Ha bir tane daha var. Biz bir yaşayan aramızda ama ölü taklit yapıyormuş. Aha balistaya kapı atıyor. A. Ederken. Buldum. aa taktiğim <gülüyor> <gülüyor> taktiğiz taktiği abi. Bak bak bak. Abi ya bırak maske onu doğru. bırak bırak <gülüyor> bırak. Hayır bakayım dedi video. Neyse bu bu, bu, bu iş burda bitiyor. O zaman bir de kendimiz sand box yapalım mı abi? Şerpein dışında yapalım. Nere olsun? Haritamız? Vahşi Batı. Vahşi Batı. Evet abi. <gülüyor> İki düşmanı da biz belirliyoruz. Kimler kimlere karşı savaşsın. Abi tek quick draw tek quick draw Karşı hadi bakalım Vay, <gülüyor> En hızlı olan kazansın <gülüyor> Evet arkadaşlar bir tarafta Kırmızıcımız bir tarafta da maviciğimiz var ama adlarını koyamadım anlık Hangisi alacak bir fikrimiz yok Yandada onları izleyen bir kaktüs Yok <gülüyor> <gülüyor> Kaktüs değil o Evet abi hangisi alır? <gülüyor> Doobuydu bari doobuydu bari doobuydu bari Obooo <gülüyor> Ne hızlı ateşlendi lan herşey Blue kazandı Yok lan Aa, evet blue kazanmış Vay, Aa oda ölmüş Adam ama ne dojlamış ya yani. ama, ama ölmüş oda O zaman iki çete kapışsın ha? Dur ghastlinger'ları var zaten bu çetenin dead eye'ları Yiha. Yiha. <gülüyor> Bence iki çete gayet savaşabilir şu anda Başlayın abi Neler oluyor oğlum Kırmızı çeteyi Aa Abi kırmızı çeteyi mahvettiler Ha eksik fazla yok lan buraya fazla adam vermişim desene Yedemiyorum Bunlar abi çetenin en arkadakileri dedayları yok bak bunların Ondan kaybettim hmm. İki tane de grim reaper koy abi Bir sağ bir sola Niye lan? <gülüyor> en arkaya uzaktan böyle birbirlerine gelsin Diyorsun. Fantezi olsun Neler oluyor? <Gülüyor> o, abimiz buraya kadar savaştı. Bir tane de mavi kazandı bu arada. <Gülüyor> evet ama senin isteğin üzerine aslında epik savaş başlıyor. Hangisi kazanacak? <Gülüyor> What? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> hele bir savaş kay kaybedildi. Bak <gülüyor> bu da şok. Tipe <gülüyor> şok geçirdim. <gülüyor> ben düşündüm. Bence sıksam öldürürüm abi dedim şu an bir <gülüyor> Abi ya. Peki Samuraylarla Ninjaları kapıştırırım mı abi? 2 4 6 8 on. Haydi abi random 5 tanesinin en büyüklerini koyalım sadece beşer beşer. Bunların mı? Evet O zaman Kaç tane? 5 tane çok kazan Hayır, hayır. Bir, bir tane Bundan koy Evet Farmer'a geç hayır, hayır karşıya koyma fili Ha Farmer'ı koy En büyüğünü koy yani Ha, ha. evet Geç o kılıç diye oy kralı da böyle böyle geçti yerine Aa, ama canlı yapalım evet tamam bırak şimdi <gülüyor> onları da karşı tarafa koy devam neyleri karşıya aynısı aynen Aynı tribal mi? değil ninjadan ninjadan başla heee anladım anladım bir ninjadan başla ninjayı bir... Ninja da karşıya koy monkey kingleri varmış bunların mukong o ne lan da vinci tankı bilmiyorum da vinci'nin tankı mı varmış? O bunlarda reaper var ama Yapacak bir şey yok koy <gülüyor> Quick Trav'uda koy Quick Trav'a beğeni arkadan havalı bir gelsin Evet Mantıklı bir vs yanıldağın Hangi bilimlerin <gülüyor> engelliye gömbe işlemi Bir tarafta Fil <gülüyor> Bir tarafta gemi, gemi <gülüyor> Zeus Zeus ve kral Kral Ötekini bilmiyorum Korkuluk ve fil <gülüyor> Bir tarafta ise Maymun kral Dovinci'nin şifresi. <gülüyor> <gülüyor> Tankman, kadın kaptan, Desperado abimiz ve Reaper, en göz çarpıcı Reaper. Ancak az önce tek yediğini de hatırlatırım. Başlatalım abi. Bu epik savaşı kim alacak? Bence Filin hiçbir şans yok bu arada. Ta Tank arkadan çok garip bir şey yapacakmış şey hissediyorum. Ooooh! Oh. Tank neler ya? Dovinci fena vurdu. Da Vinci yalnız kendi arkadaşlarına vuruyor. Aa! Evet. Neler olduğuna dair hiçbir fikrim yok. bu güçe ayrıldı. Zeus birbirini ardına şimşekleri yollasa da Da Vinci'nin tankına hiç kimse bir şey yapamadı abi. <gülüyor> İçinde ne Da Vinci var bu arada. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki abi şu meşhura gelelim o zaman. Kaç ninja olsun? 10 ninja burada. Ya da yok ninja ninja değil. Ninja ni ninja samuray yapalım. Lan ne ayo? Bu formasyonda mı dalsınlar birbirlerine? Hadi karşı. Evet. Başlayalım. 10 ninja mı yoksa 10 samuray mı abi? Hadi bakalım. Abi <gülüyor> Ağzını <Ağızda, nasıl> sustlar <gülüyor> yani. çok sertmiş ve Ejderha diyeceğim de Ejderha bu mu Ejderha? Peki O zaman neyi denemedik aralarından? Harpur'lar falan varmış. Kaptan da denemedik. O zaman şey yapalım? Bir de gemi savaşı yapalım. Sonra da videoyu bitiririm yavaştan. Tamam. Abi hangi Gemi tarafına basalım abi. Lan büyük çaplı bir savaş olsun gemi. Anıl bunu ben düzenliyorum abi. Hı -hı. Öbürüne de sen verir abi. Sınır yok sanırım. Yok geminin bir kaptanı olur. Bir de kraliçesi olur ha. Evet abi. Kırmızıya da sen bir şeyler söyle. Kaç tane 22 tane mi koyacağım? Aynen 22 limitin var. Tamam. Ay, illa le tatuada gidelim. Karşıya da karşıya da Viking olsun hocam. Karşıya da Viking olsun. Ne olsun Vikinglerden? Ya da Viking olmasın. Fazla geçti. O ne oğlum? Ne bileyim abi. Koy bura. korsana korsana korsan koy. Korsana korsan o zaman. Kaçak ka ay hepsini eğlendiren yapalım sana. nerede? Ha? Burada. Korsana geçersen. Eee bir kanon. Koy 4 tane topçu koy. 1 2 3 4 Tamam, öyle mi konur onlara? Nasıl, nasıl istiyosun? Öyle. öyle mi koyun? Evet. Evet. Ee, bakayım. Kaptan koy. koy. En ön arka. Hmm, kaptan dediğin en önünde olur hocam. Oğlum bak toplar çarpmasın adam arkadan. <gülüyor> Atmaz herhalde. <gülüyor> koy. Şöyle koydum, evet. Ee, Queen'i de koy. Aşağıya Queen'den gerisini ee, şeyden koy. Flint Lock'dan koy. Kaç Flint Lock olsun? Kaç kalan ne kadar alabiliyorsan. O, o hocam bunlar çok fena oldu. Evet böyle bir takımın var. Koy koy daha iki tane daha koy. 22 22 lan. Puanı puanı farklı ama koy lan. <gülüyor> Peki seni mi kıracağız? Bir daha. Ha, başladım. Ufak bir korkum var onu düzelteyim. <gülüyor> Mantıklı geldi dediğim. Şu kaptan. Bizim kaptanda. Ha kaptan yani kuyuyummuş o bu. Evet. Açlat. at. Arkadaşlar şöyle bu benim takımım. Her şeyimiz var iki bombacımız falan. Şu da Anıl'ın takımı abi. Oldukça korkutucu gözüküyorlar Bir tanesi titriyor zaten bak senin yöneteceğin takımdan mı? <gülüyor> bak adam heyecandan <gülüyor> Umarım yani şişi değildir bu heyecandan titredenizi <gülüyor> düşünmüyorum <gülüyor> Start ee, Anıl mı alacak, ben mi alacağım? Gulu falan dedik ama oy. Anıl'ın finstockların yarısı gitti Benden de çok kanonlarımı aldı tek kanonla Ülgüncü oldu Evet Aman almaz bir mücadele. Harpoon'la birini yakaladım ben. Ancak Anıl'ın kanonları patlamadığı için içinden <gülüyor> geçiyor bir şeyler oluyor orada. Evet bu benim kaybedişim. Anıl'ın Anıl kanonlar benim man fettim abi. bu benim... Kuyun ne yapıyor lan orada? Kuyun... Queen... Ooohaa! Benim Kuyun nerede abi? Öldü. Yo yo bak bayılmış. <gülüyor> Kendini... Oğlum sen niye buradasın? Ağabey <gülüyor> öldürmeye geliyorlar. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Öldür. Ayağa... Ayağa... Oh! Öldür. Ayağa... <gülüyor> <gibi> <gülüyor> vur. Hayır. <gülüyor> sen kırısın. Kaptana bak be. <gülüyor> bir daha vur. Oha. <gülüyor> Asla yenemeyeceksin anıl <alın> beni. Al. <gülüyor> Aman. Kaptan arkadaş, sıkıyo. <gülüyor> Tam bir şerefsiz korsan yalnız. Alırsın. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Kaptanın şerefsiz yerde, <gülüyor> şu <sıvatsız. gülüyor> Ve bu, bu arkadaşlar da oyunu taşıdı. Bu nasıl bir sıkış? <gülüyor> Hiçbir fikrim yok <gülüyor> evet, Bu oyun benim yeni kazanmasıyla bitti abi. İyi savaştın aslanım Bu da benim savaştan kalan askerlerim <gülüyor> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler <gülüyor> notla kalın Anıl sen de bir şeyler sen. <gülüyor> kapatmadan. Bir sözün var mı abi kazanmanın <gülüyor> anasından? <gülüyor> oh, e ya ezdim daha üstte konuşmaya gerek ya, yok. He, ya. Ben hemen böyle oldu <gülüyor> işte. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Ben açıkçası gayet eğlendim. <gülüyor> eğlendim. <Ben de gülüyor> Görüşürüz.